İşim aslında gerçek ve kurgu arasındaki ilişki ve bunların arasındaki çizgiye dayanmakta. Fotoğraflarımı hikaye anlatımı ile ilgili fikirleri iletmek için kullanıyorum. Bu görselle başladım çünkü yalan söyleme fikri ilgimi çekti. Başlık da onun için ne söylediğini görüyorum oldu. Diyelim seni seviyorum dediniz. Sonra başkası ben de seni seviyorum dedi. Belki ben de seni seviyorum aslında gerçekleşmiyor. Belki surattaki ifade de yok. Bunun içinde gerçekten söylediği şeyi görebiliyorsunuz. İşte bu serideki ilk eserim. Bu görselde bir kadının gözü var ve tam olarak nereye baktığı anlaşılmıyor. Tam ters tarafta ise bir kitap, bazı satırları soyulmuş. Eğer yakından bakarsanız, bunun bir masal olduğunu görebilirsiniz. Metin kullandığınızda her zaman görselden daha fazla otoritesi olduğunu görüyorsunuz. Ama ben göz ve çatallı kadın ve kapalı gözler, cupcakeler gibi görselleri buna meydan okuyacak kadar güçlü yapmaya çalıştım. Bu buna eşittir demiyoruz. Bir şey diğerine farklı bakmanızı sağlayabiliyor. Sanırım bu seriye ilk başladığımda duyuları düşünmemiştim. Ama şimdi o kapkeklerin tadını almanızı istiyorum. O çatalı dilinizde hissedin. İlkel bir his oluşsun istedim. O kremanın üstündeki bıyık gibi. Ağzınızdan tatlıymış gibi gözüken ama düşününce pek de öyle olmayan bir şeyin çıkması gibi. Bir yalan gibi.